Merhaba arkadaşlar, Venom Spin montuyla tanıştırayım sizi. Gerçekten yazlık ve baharlık olarak alınabilecek uygun fiyatlı montlardan bir tanesi. Bu mont içinde astarı olan yaz ve baharda kullanılabilen montlardan bir tanesi. Ee, ve hani sizi e, sonbaharın hafif soğuk günlerinde de ferah ve e, hafif de rüzgardan koruyabilecek şekilde gezinebilmenizi sağlayacak şekilde yapılmış. İçindeki astarı çıkarttığınız zaman şuradaki fermuarlardan çıkıyor. Bu astarı çıkarttığınız zaman tamamen yaz ve sıcakta da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ee, bileklerinde şöyle çırcırtları cırt var ve fermuarlı şekilde yapılmış. Şöyle detaylarını görürseniz, ee, tabii ki omuz ve omuz ve dirsek korumaları var. Arkasında da bir tane sırt korumayla beraber geliyor. Bu sırt koruma. Ee, size hani e, sırt koruma size yetecektir. çünkü hani çok kısa bir koruma değil eğer daha uzun bir koruma e, alıp kullanmak istiyorsanız bunu çıkartırsınız isterseniz e, arka tarafına kendi e, farklı korumanızı takabilirsiniz onu sırtını göstereyim yani, ama hani tabii korumasını gösteremiyorum sizlere e, şimdi bunun File dokusu sayesinde gerçekten çok ferah bir sürüş yapabilirsiniz. Özellikle bu file dokusu baya bir rüzgar geçirken ve her, vücudun her tarafına yayıldığı için yani montun her tarafında olduğu için de rahatlıkla önden hava alıyor ve arkadan hava çıkıyor. Tabii ki içindeki astarı çıkartırsanız, bu astarı çıkartmadan kullanırsanız baya bir sıcak yapacaktır. Ee, o yüzden de dedim hani ilk başta sonbaharın biraz daha soğuk günlerinde kullanabilirsiniz ama hani kışa geçiş aşamasında böyle 15 derecenin altlarına falan falan inerse o zaman bu mont gerçekten üşütecektir. İçine termal giyseniz de dışarıdan iyi koruma almadığı için içindeki hava e, sizin vücut sıcaklığınızı alacaktır biliyorsunuz. E, Göğüs kısmınız ne kadar sıcak olursa o kadar az titrer ve o kadar soğuktan etkilenirsiniz. Boyun kısmı uzun olan bir mont olduğu için size çok fazla soğuktan etkilenmemenizi sağlayacaktır. Ama tabii ki hani bir kışlık mont kadar koruyucu değildir. Onu da aklımızdan çıkartmayalım. Bununla yeni gelen kaslarımızı önerebilirim. Onlar da MTS serisi. MTS serisinin birçok rengi var, bu MTC serisi yeni geldi, linklerini zaten açıklama kısmında paylaşacağım. Geniş blok iş açısı var, burun pedi var, çene pedi var, iç pedlerini denedim, gerçekten kafaya çok iyi oturuyor, boyuna çok iyi oturuyor, boynu çok iyi sarıyor. Aynı zamanda güneş vizörlü bir kask ve mikrometrik bir bağlantıya sahip, dediğim gibi boyun pedleri iyi oturuyor. Ee, üst arka hava çıkış kanalları üst e, ve ön hava giriş kanalları var ve şöyle kapatıldığı zaman da şuradan kitleniyor ve hemen açılmayacak şekilde yapılmış rüzgar e, rüzgar rüzgârlarım pardon güneş yüzörü de şuradan açılıp kapanıyor onu da ekleyin geldim geldim bir bir tane eldiven olacak Bunun da adı Demin de önceki tanıtımda da yapmıştım bunu MC57, MC57'nin ne gibi özellikleri var? Hemen şöyle diyeyim yumruk koruması, eklem yeri korumaları, yazlık bir eldiven, özellikle bilek korumaları var ve uygun fiyatlı bir eldiven olduğu için size tanıtıyorum bunu. Bence alınabilecek en iyi eldivenlerden bir tanesi, Hani bu fiyata alınabilecek en iyi eldivenlerden bir tanesi. Ee şimdilik e, bunlar için söyleyeceğim bunlar bir tane de hani 2000 veya 2500 lira veya 1500 lira fiyatlarında e, böyle hani e, ekipman isteyen arkadaşlar vardı. Onlar için de bu videoyu izlemelerini e, öneriyorum. E, onu da yazacağım. Hani 2000-2500 lira, 1500-2000 lira civarına böyle hani e, ürün alabilir miyim, her şeyi toplayabilir miyim diyen arkadaşlar vardı. Onlar için de bu videoyu paylaşmış olayım. E, bunun yerine hani e, bu spor mont, bunun yerine farklı bir tane daha mont almak isterseniz bir önceki tanımcımda olan Urban modelini alabilirsiniz. Urban modelini de linkini aşağıda paylaşacağım ki kaybolmasın. Çünkü hani uygun fiyatlı MTC kaslar da gerçekten uygun fiyatlı kaslar. O yüzden hani bunun siyahı da var, beyazı da var, renkli modelleri de var. Onlardan da alıp bakabilirsiniz. Edvenlerin linklerini de paylaşacağım, diğer önerilerimi de hani hem bot hem kod hem dizlik önerilerini de altında paylaşacağım. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Sizin yorumlarınıza göre ben hani paylaşım yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda yeni gelen ürünleri de tanıtıyorum. Yeni gelen ürünlerin ee, özellikle hani uygun fiyatlı olanlarını da sizlerle paylaşıyorum ki hani mağazamıza uğradığınız zaman e, hemen bulabilin, alabilin veya işte internetten alacaksanız e, İstanbul veya İstanbul dışında yaşıyorsanız e, oradan da size kolaylıkla 3 iş günü içinde e, gönderiyoruz. Bunu da ekleyeyim. E, umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler.